Şey, bir şey, daha sonra size yüz kırk tane yerimiz var. Birbirimiz bir istiyoruz. Başkan 13 üç aşkın süredir. Bir bölüm bir konusunda bir ızdırabımız var. Yaparsak böyle. Buna hepimiz zaten hemfikiriz. Önce memleketin, sonra bu şeyin, sonra silinimin, sonra da sizlerin çıkarları gözetilecektir. Endişeniz olmasın. Gerçekten hukuktan ve adaletten, adaletten yer yani olduğumuzdan da hiçbir endişemiz olmasın. Ben zaten hem ilgili genç ekte yardımcımız da burada, daire başkanımız da burada, bunları duydular. Belediye başkanlığı da çalışma sürecini başlatmış, entegre olacaklar. Sizlerle beraber süreci analiz edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri burada. Yani duymayan kalmadı, herkes duydu söylediklerimizi. Yarın bu söylediklerimizin arkasında ikinci kademe, üçüncü kademe sohbetleri yaparız. Kend daha aşama aşama süreci takip ederiz. Güreder Kadınlar Platformuyuz başkanım. Güzel. 54 56 kadın şu anda bizimle bütün ilçelerden gelenler var. Oh, ne güzel. Ve e, Sayın Volkan Başkan bizi e, ne güzel, Aralık'tan Kasım'dan beri ne güzel burayı verdi. Tesis etmiş, vallahi evet e, çok çok teşekkür Satır. ediyoruz. <gülüyor> Ceplerine Çok para güzel. katılıyor bir arkadaşlar, 50 e lira, 100 lira, 10 lira, ne kadar olur? Şarar az çıkıyor bu ara ama inşallah bir yıl daha manşetler. Tabii bir yıl Çok Ben de başka miyim? geldi. Teşekkür ederiz. Hayırlı Merhaba. Her Merhaba. Başkanımız. Hadi bakalım. Nasılsınız? Başarılar. İnşallah bir an önce eee iznimiz gelir değil mi? İnşallah. Evet. İnşallah. Bolca insana iş kazandırın. İnşallah. Rehberlik yapın. Eee çok istedi arkadaşlar bu yada açılsın diye. Çok teşekkür ederiz. çok <gülüyor> Çok şey yaptı. <gülüyor> Başkanım seni de rahatlatır evet. bu tarz ofislerde var. Bizde de var. Bebeğimizde de tabii var. Tabii çok var. Olmuş rahatlatır abi. yani. Şimdi insanlar gömümüzü alır. alır i̇nsanlar bu, bu yolu göstermek lazım. Öbür evet. türlü yürümez. Yürümez. On kişi. Ee sonra bir onda. Yetmez ki bir onda olmaz evet. seviniriz İnşallah başkanım potansiyelimizle beraber yerimizi de büyüteceğiz İnşallah büyüyoruz büyürüz, büyürüz. başarılar dilerim Hadi başkan ekibimiz büyük çekmecede başladı zaten Evet biliyorum yetki alınca da hemen ekibi burada var Tamam harika başkanım iznimiz oluşsa bağlamaları bir Tamam yapalım. hadi gel, gel olur şöyle gel bakım odaları müdürünüz Tamam Kale arkası türbin yoktu başkanım buraya He. kale arkası türbin ekledik Ekliz sadece yan taraftaki tribünler vardı İsteni e, kapatıyoruz Kalakası turumunda beraber 2800 kişi burası 1700 kişi Kalakas toplamda Oo, güzel. 4500 kişilik oluyor. Oo, güzel. Atletizm pisti kötü durumdaydı aynı zamanda çim de çok kötüydü Hı -hı. çimi yeniledik onay vergesini aldık e, birincilik müsabakaları dahil her türlü maçı Hı -hı. hazır. Güzel. 5 ee, kulvarlı atletizm pisti yapıyoruz burada. Tartam. Tartam zemin olarak da. Aynı zamanda özelliği vatandaş kullanımı da açık olacak burada. Hmm. Sabah sporları, işte gün içerisindeki aktivitelerde kullanılacaklar. Güzel, de iyi bir hareket olur. Tabii tabii başkanım. Hmm. Ee, kale arkası yaptığımız çalışma neticesinde hem amatör spor kulüpleri olsun, hem e, ev sahibi kulübün kullanacağı şekliyle fitness salonu olsun, kulüp odaları tüm fonksiyonlar düşünüldü toplantı salonu da dahil. Engelleri... Yani bir e, şeyler var ya atıyorum üçüncülük, ikincilik standartları ona göre tribün altında nerede olacak? Misafir takım ev sahibi de o o ayrışmaları planladınız mı? Proje çalışmasından bu. önce Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle maç alabilir standartları neyse o standartların bu hepsini yaptık. Evet. Hocam. üçüncü etap olarak adlandırdığımız hı hı. alan. Biz şu anda ara aşağıda şantiyemizi kurduğumuz yer burası. Buraya pazartesi itibariyle şeyimiz ııı e, müteahhitimiz birinci başlıyor. etaba başlıyoruz. Birinci ama. etaba başlıyoruz. Devlet hastanesinin arkası üst şeydeki. Aşağı tarafta böyle bir düzenlememiz var. Otoparklarıyla kafesiyle. Buradaki düzenleme yaklaşık kırk bin metrekare tamamı yaklaşık yirmi bin metrekare yeşil alan olacak. Iıı ee, burada da görmüş olduğunuz gibi görselleri var. Birinci etaba ait eee evet. yani buradan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü etabı da hızlıca da takip eden dönemlerde yapıp bitirmek istiyoruz. Şu an biz dördüncü etaptayız esasında. Biz üçteyiz. Şurası başkanım şey. Stadyum. stadyum. Arkası biz tam şuradayız. Çok kısa bir alandayız. Sonra evet. dörde geçiyoruz. Sonradan dörde geçiyoruz. Evet. Evet. evet. Dört etap. Dört etap. Evet. Yani tam günün tam sonunda de. aslında temelinde hedefimiz tamamını bitirmek. Evet. Yani biz birinci etaba başlıyoruz. Ama hani diğerlerini de tamamlayarak burayı toparlamak. Zaman içerisinde e, onu bitireceğiz. Endişeniz İnşallah. olmaz. Inşallah. Inşallah. Burası Haziran'da evet. hizmete hazır başkanım. Orada mevcut bir iki otoparkımız var. O bizim yaptığımız. Orada bir helikopter pisti var. Devlet hastanesi. Hastanenin yanı. Evet, tabii. E evet. beşi yani. hemen bitişik ve çok kıymetli. Güzel bir, bir bölge. Evet. evet. Önemli bir yer yani. Yani. Bir şey evet, Çok. Evet. Ve şey hazır, altyapısı hazır güzel, yani. Çok böyle e, yüksek maliyetleri içerecek. Bu bir şey ııı e, buradaki üst geçidi ne yaptık? E, bu konuda şey, bir şey yaya üst geçidi tamamlandı Bunu, başkanı bitirdik. Maliyeti açıldı. açıldı. Ki, e, Sorun yok yani. asansör asansörü kaldı yani. asansör, asansör de açıldı. şey Asansör açıldı. Başka bir e, köprünün daha asansörü. durum sitesinin e, asansörü e, yapılacak, o e, yapılacak şimdi. Asansörü bir engelli başladık. kardeşimizin sizden talebi var. Doğru mu? Evet evet. Onu yapıyoruz. Onu da başladık. Bitireceğiz. O zaman Sizin dediğim gibi de... hedef tamamı. Evet, tamam evet mı? Çok da kıymetli bir proje olacak. Yani. Başlayacağız. yani böyle burada bir da çok fazla şey artıyor. Artıyor bir yandan. Bölgeye evet. Tabii o, e, ya, tabii, tabii tabii biz yaşam vadilerini önemsiyoruz. Eee yani İstanbul'un her noktasında olsun istiyoruz. Milyonlarca metrekare olsun istiyoruz. İstanbul'da hele bu pandemiden sonra her aslında boşluk alan ağaçla donatılmış yeşil alan iki şeye yarıyor. Eee insanların daha sağlıklı, daha sıhhatli nefes almasına yarıyor. Bir başka konu kuraklıktan koruyor şehri. Şu an çok kuru az. Bakın aralıktayız, ceketle dışarıdayız. 15-16 derece. Yani Allah korusun memleketi, dünyayı, insanlığı. Onun için bizim kent içinde ne kadar yeşil alanı üretirsek eee o kadar eee iklim adına da güzel işler yapmış oluruz. Bugün Silivri'de Boluça Deresi'ndeyiz. Boğaca Deresi'nden ta Tuzla vadisine kadar İstanbul'un her köşesinde e, bu sene özellikle e, yaşam maddeleri konusunda çok hızlı adım atacağız. E, sürece dair Silivri Belediye'mizle işbirliği içindeyiz. Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri hızlıca başlıyorlar şantiyesine. E, i̇nşallah e, Haziran ayı gibi de gelip burada yürüyüşümüzü yapacağız. Yan tarafında da stadımızı bitiriyoruz. Onun alttaki spor tesislerinde komple revize ediyoruz. Aslında e, Silivri'de sporla, sağlıkla, yaşamla, Kreşler birazdan var. da kreşlerimize gideceğiz. Eğitimle ııı e, inşallah güzel işleri başarmaya devam edeceğiz. Konutlarımız, sosyal konutlarımız yapılıyor. İnşallah ee, inşallah güzel meyvelerini versin. Iki Evet. Çelik şeylerini yapacağız. Güzel. Zaten güzel. Evet. O bölümde evet oldukça dik falezler vardı. Evet. Evet. E, şikayetler geliyordu. Evet. Çelik evet. korumalarla onları çelik da koruma altına alacağız. Evet. Mart ayının sonunda bitmiş güzel. olacak. Evet. Bütün imalatlar. Korumalarımız bitmiş olacak. olacak. Her ilçeye eşit hizmet. Her ilçeye eşit hizmet. Hadi bakalım başkanım. Arkanıza dikkat edin. alalım tarafa bakalım gel. Gel. Yani sen sen de gel. gel. gel. gel. Başkanlar da beklerdi gel. Şu tarafa yerleşin. Biraz daha açalım, biraz daha açalım. Başkanım böyle geniş olsun. olsun, geliş olsun. Böyle geniş olsun. Ben başkanım. Tamam. Oo, delikanlı da gelmiş. Gel bakayım ben öbürümüze gel koca adam. Can gel bir dakika. Siz de gelin böyle. Ha, böyle gel. Tamam. Yaz devam evet. tamam. evet. problem değil. Evet. Ayakları tamam. al. Evet. Tamam. şöyle evet. şey, tamam. Şöyle. Tamam. şöyle. Tamam güzel. kardeşim olur. Güzel. Sen de benim kardeşim Herhalde olursun. Herhalde öyleyiz. Bir paşalı olarak evet. sizlere yıllardan beri 25 30 seneden beri çektiğimiz bu çileyi son verdiğiniz için Bileceğiz. her iki başkanımıza Vereceğiz. da Tabii. çok Başkanım teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Memnun Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun. Evet. Başkanım, böyle ha, sen anlatıyorsun? Evet, gel Başkan biz böyle, ver, gel. de böyle geçirdik. Gel. Tamam. Ee, Bu Evet, Arkadaşlar, burada da mesafe olsun. Evet. Pencereleri evet. evet. açalım. Biraz daha gel. Biz gel, gel başkan. Gel Doğan Bey Evet. Sen o tarafa doğru tamam. Git. git. Tamam. Evet. Başkanım, tamam. Doğru git. Başkanım, tamam, evet. Başkanım, projemizin ilk etabında eee Edirne'den gelip Ankara'ya, şey, İstanbul'a Ankara'ya doğru giden vatandaşlarımız bildiğiniz üzere şurada E5'imiz kesiliyor. İstanbul'dan gelirken buraya gidip şu şekilde E5'e girmek zorundaydık. Proje kapsamında şurada trafik oluşturan kavşağımızı düzenliyoruz hem zemin olarak. Ayrıca şurada gelen E5'ten gelen vatandaşların direkt hem gişelere gitmesini sağlıyoruz. Alt, geç, alt geçitimiz var burada.